Sınav koçu kimdir? Sınav koçluğu nedir? Nedir bu sınavlardan çektiğimiz? İlkokuldan beri sınav oluyoruz. Devamlı hayatın her alanında belli sınavlardan ve etaplardan geçiyoruz. Halbuki bu sınavlar bizi Çoğu kere bedava eğitiyorlar, bedava zihnimizi, zekamızı geliştiriyorlar. İşte tam bu noktada koşluk eğitimleri almış koçların psikologların, pedagogların, sosyologların, terapistlerin, kişisel gelişim profesyonellerinin koşluk hizmetlerine ilave fokuslanarak, sınavları iyi analiz ederek, etaplarını iyi değerlendirerek verdiği bir koşluk hizmetidir. Tamamen sınava, sınav öncesi, sınav ...süreci ve sınav sonrasına kişiyi motive eden, yanlışlarını gösteren, doğrularını gösteren bir profesyonel koçluk hizmetidir.